Savaşın altasındayken Seni elime vururken gördüm Buna kadar acıydı bilemezsin Güvendiğim bütün dağlar birer birer yakıldı Uzun sürmez öyle fazla ölüm baya yakındır yakındır. Uzaktaydım pencerene bakındım Görmediğinden vardım kendimden sakındım Sakındım toprak gibi gözlerinde kalırdım Kalırdım. Senin için savaştım da yüzüstü çakıldım. Mesele neydi, mesele kimdi, ağırdı. Söylediğin yalanları gökyüzüne bayırdım. Karşıma dünyayı alırdım da tekrardan yanıldım. Sahiden de mutluluklar satılmış. Ge -ge -ge -ge Geçmişine kaç çizgi atıldı. En mutlu günlerimde kalbimdeki çakındı. Masallarda doğar güneş, karakterler değişmez. Susuzmazdı aramızda okyanusta buldum. Beraber büyüdük, biz kimseyi inkar edemez. Her şeyimi aldılar, ben avludaki çocuktum. İçerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk Perfenişan. Dünya başına yıkılmış gibi üzgün. Yanına gittim. Niye böyle üzgünsün çocuk dedim. <gülüyor> Baktı. Dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Seselli edeyim dedim. Çocuk dedim. Burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten, mesele o değil, mesele ölmek değil, dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş? Mesele, en mutlu olduğum o gün, en güzel hayaller kurduğum o gün, ölmekmiş mesele. Mesele ölmek değil, mesele dost bir... Bir parça bir umutla karşında bir adam Sevdiğime bu mektubun palavralar sallamam ben Söylesene kolay mıydı diğer yanını harcamak Yüreğimde sen vardın biraz daha parçala Yaşıyorum tek başına alışmadım üzere Normalde olan biten değer verdim güzele Kafam dolu abartmıyorum yakışmadı bize de Yarım kalan aklım var ölüm çeldi bilerek Kaybettik aramadım biraz içim acırdı Eskiden göz atlarım yerine gözüm karaydı En kanayan yaraydı Gel de sar artık Cennetinde var olmuştuk cehenneme kapattın 314'ün altında ezilmiştik oysa ki Kilometreler önemsizdi Hayli zor tabi Nasılın ben bilmiyorsun de mi Bir kere sormadın ki onca şeye rağmen Ardına bakmadan sildiğini bilmiyordum bittiğini Hiç düşünmedim gittiğini Güldüğünde rengarenk çiçek açmış yüreğin Hiç sormadın mı kimliğini Solmadı mı diktiğimiz papatyalar Çırpınırken kanaryalar bir gün ağlayacaklar Yeter ki üzülme Çünkü tekrar olmayacaklar bunlar